Öncelikle merhaba arkadaşlar biz bir videoyu arkadaşlarla öyle bir şey yapalım dedik rastgele çekelim dedik Baktık güzel oluyor falan bug'ı falan da yaptık yani Şey olarak çekmedik bunu Sırf video atayım diye çekmedim ama atacağım yani Konuşmaları biraz garip gelebilir şey gelebilir o yüzden fazla aldırmayın Bir de bizimkilerin sesi biraz az çıkmış Hatta çıkmıyor bile çok az çıkar videoda Öyle işte Telefonla aradım Sesleri az geliyordu öyle bir şey direkt geçeceğiz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. video izlemeye devam edin. Like at, abone ol. Hadi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Rustop bugün mükemmel bir şey yapacağız. Boss savaşında bug yapacağız. Robotu duvara sıkıştıracağız. Hiç şaşırmadan direkt başlayacağız. Hadi kardeşim başlayın Ama Brawl Şu an da demin denedik. Çok birkaç kere yaptık. Gayet iyiydi. Hadi bakalım. Evet boş ses kaydına <gülüyor> neyse neyse bir şey demeyeceğim şu anda tamam sıkıntı yok. Kanser onluk en gaz. Ya bir roket atma gözünü sevmiyor. Tamam. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Atma, atma, atma, atma. Hayır. Atma dedim ya. Neyse. Tamam. Öldüm. Ben öldüm. Köşeyi çekti adam be Öldü mü Kaç? Kaç 5-6 saniye geliyorum. 4-3-2-1 Geldim. Çekiyorum ben adamı, seni şap. Şey Aga beee Çek sen oradan çek Köşeye gidiyor yavaş yavaş açtım, Boss öfkelendi Hadi oğlum. Oldu. Aldı, aldı, aldı, aldı. Tamam, sıkıntı yok. 22 baba. Tamam Sıkıntı bu da senin son biletin ama. Yok lan. Şey adamın şeyi düşük ya. Usta mı ne o da? durduruyor. Yok, ben üstüne doğru biraz sonra sağ alta doğru atıyorum. <gülüyor> al Alnölü siz dahil. Ben az bir geze çıkayım. Nasıl lan duvar boşluğunda yatar? Öyle duvarlara bassana. Ne bileyim. Harbiyim lan? İşte zamanlık. gelecek. Ya bu bu bu kaldı ha dur lan hiçki ah bilet alacağım diyeceğim de şey güç bu an daha düşük seviyedeyiz üzüldüm daha usta be ne yapacağım be yaşasın herkes kendini canıyla Önemli değil, önemli değil. Siz kaydı çekin. O zaman. Evet, sağlık bekledik. Kendine video'na küfür <gülüyor> küfür et. kendi videonun da küfür etmiyor mu? Başlık neydi? Birader? bol küfürlü video. Brawl Stars izleyin. Ay Emre, Emre, Abi demen yeterli Uş. Ölgücük Alalım oğlum, siz biraz geriden bulacaksınız şanslı adamlar dibinden bulup var ya yani Mantıklı bakınca, edelim, Değil mi? <gülüyor> Ya ama oyun için de öyle olur mu? Enişte sen nasıl oynuyordun geri zekalı? Oğlum uzun şu... daha iyi geçiyoruz da. Çıldığın zor oluyor ya. Oğlum şu... iyi olmasa... Roketler... Ananike. Benim kaçmam lazım. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. <gülüyor> ölmez ölmez. <gülüyor> Hah geldi tamam. Yürü vur dodge yap. Alırız alırız Birisi adam vursa, biri sondan vursa, biri de dibinden vursa. Bu çocuk çok zeki birader. Değil mi? Bir, birisine vururken birisi şey yapar. Daha senin şey süpürt bilevel değil mi kanka? Da, daha yeni çıktı. Daha yeni çıktı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum savaş topu <da> <gülüyor> girelim bir can. Lan ikiniz bir de niye ölüyorsunuz? Hah tamam. Oh korktun bilader. Burada ölmek istemem. Daha yüce... abi 10 bin canı var, 10 bin canı var adamın. Oğlum, öldüm. Ölmedin, ölmedin. Sakin ol. Ölmedin, ölmedin. Görüyorum seni. Ölmedin. Neyse, Ölüm. Ölüm. bitti, bitti, bitti, bitti. Al. Yavrum Doçlant be. Evet arkadaşlar, nasıl yapıldığını gördünüz. Çok lanet bir oyun. Bu ekibi görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Chat diyoruz. Şş, gönderme yapmıyoruz aka, film yapmayız biz. Ay. Emre. Dur be Mermelere görüşümü süper edemem Aya çılgındayız lan bunaldıktan sonra Diyelim iç çılgın 2 Ondan sonra kaybetmece Bir tane Bunlar bitiyor mu? Ya oğlum bak adamın seviyesi düşük ya Ücretsiz oluyor bize şu an Yapma valla yapma bak Azta adamınki düşük mü? E. Şu an sadece ondan bilet gidiyor sizinki büyük e, kazanırız bile yükselamıyorsun. He. Ya oğlum şey şansla da mı? bir sağa çekiyorum, ben sola çekiyorum. Sağa çekiyorum, sola çekiyordu. Girdir şura, girdi gir. bana bir vurdu. Çek şanslı. <gülüyor> geliyor, geliyor. Ema geliyor. At baba. Hah tamam. Oy bilip öğrendin lan sen bu işi helalle. Ben aldım dalayarak da. Ben önlemiyorum ha. Alırsın. Neyse gel yanıma gel. Tamam, ya. oluyor, Güç puanlarını ben alayım ya. Ben alıyorum tamam kazık O dibine girince de kutu atmıyorum biz hadi. Bilmem vallahi dağıtmadı. Oğlum daha şeyde ya başlangıçtayız. Bi çılgınlaşsın Al işteee Ya şu robotu ben bir küçük robotu elindireyim ben yani. Şerefsize bak Lan şerefsiz Atmıyor harbiden ha roket şu o kadar i̇yi, i̇yi iyi atmasın Attı Zombrum attı Hı. ya Hıh Baba bak sağdan soldan vuralım. Hepimiz aynı bölgede durmayalım. Eni sen dedikçileyin. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da dedi, çalı basıp durur ortalığı. Oh yarasın koçuma be. Pedir <gülüyor> dal dal dal. <gülüyor> Eşki etkinlik biletimiz olsaydı ya Valla ya Bak kaldırırlar ya Olduğun kadar be kardeş Ya e, bari peyi oynadırız bana Daha <gülüyor> <hatırladım>. <gülüyor> üç yaptım baba Emran sessin Emran Emran A anlatayım zaten çabrıda taşıyorum içindeki Lan şarafsız ון adamı ölme cucumber sixty beni so glide Hangi ağabey? <gülüyor> tamam diyorum. Hangi ağabey? Lan dibimize doğmak nedir lan vicdansız? Belli topla aynı yerde durmayalım diyorum. Öf emeceğine bak küçük robot keser olmuş olan büyümüş. Elmas Kamacı da kendi kalesine gol attı. Evet duyuyorsunuz arkadaşlar. Elmas Kamacı da kendi kalesine gol atıyor adam. <gülüyor> Moruk çılgın 2'deyiz şu an. Bizim olduğumuz seviye İnşallah telefon yarın patlamaz. Şu an çok sıcak. Evet. Atıyor <gülüyor> ya. Amına koduğumun çocuğum. tamam mı? Gol. arkadaşlar. Ekledim. 2 kere kendi kalesine attı öyle. Dinamikte <gülüyor> de istekli endüri. Arkadaş oldum. Daha öte atın gelmeli. Yoksa anasını aradılar söyleyecek. Kendi galine gol <gülüyor> atalım söz. Allah'ın ya, Allah'ın ya. Be, Allah be. Bedeli, bedeli. Be Aynısı, ben de yapayım diye. Yanlışla oyunu kazandıramadım. <gülüyor> ne kadar ilgimi gösterdi. Bazen her şey istediğin Bu gibi biz olmazmış. Biz o kadar da deneme yani Fazla şey istiyorum bazen yaklaşma herife cek Evlat Homo tamam. Homosophian at Uuuuuuy Kes lan Trek başı yapma bize Semtin abisi biziz. Kanı süre sıkıntı, ben. Kano, sıkıntı etmeliyiz bence bu roketler çok sıkıntı Hepimize lazım. Lazım. lazım oğlum Tek yemeyeyim yeter ya Tamam tamam Tek yemeyeyim yeter abi Can basayım sana Oğlum dağlık duralım dağınık Emrecen al onu oğlum, oğlum, Mal Mal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak çalı basıyor sen e, gözcükme Neyse Aşırıyorum neyse Neyse Zevk meselesi Ben yanında durma, yanımda durma. Emircan ne olur? Ölecek mi? Gelebilir mi? Geliriz mi? Geleyim mi? Gele블릿 Gele, gel. Of kesmişsin. Zalmer mi uçuyor ya. Salıyor, al onu al. Ölmem mi? Kaç. Ee bu kaç? gibon balörü Ya, ya bak ya iki vurguç panlarını avuturur Şıldıracağım şimdi ya Daha var daha var Emircan al onu. Attı mı bir tane şey attı bak. Dörgoşa koşa gidiyor. Sen niye ya <gülüyor> O almasın diye. <gülüyor> Neyse. Ölecek mal ya. Ölme, ölme, ölme. Gel yanıma gel yanıma gel be yanıma gel. <gülüyor> Anlatsın zaten. Ha benize kocacacağım mı ki? Az bir açyalım, az bir açyalım. Baba ben roketi kendime çekerim siz can bastın kendinize Hı, tamam Hep aynı yerde durmayalım kanka farklı farklı yerlerde Yani şey olursa hepimiz birlikte ölmeyelim Al al alırsam Kaç vuruyor şu an bir vuruşta 3000 vuruyor mu roket Hadi alalım lütfen alalım. Alırız be, bir şey kalmadı. Ama etkinlik biletin yok senin ya. Orası öyle. Aynı yere durmayın. Dağılın. Dağılın. Hım dağılın evlat. La bana sal onu bana, bana. Kaleş. Bana sal ne olmasın ya. <gülüyor> Oğlum senin oraya git. İçten almış. Senin oraya git ben ölüm kanka. Hanga. Daha 160 bin canım var ya. Yani. Necip bul. Gel yanıma gel. Neredesin? Ölme, ölme, ölme. Yardım, yardım. Geliyorum, geliyorum. Yardım, geliyorum, bekle ya o kadar hızlı değilim. Aga be. Yetişemedim. Ben de ölürdüm herhalde. Tamam bu küçük robotlar şu an daha çok tehlikeli. He. Vallahi. Yaram da durma ya. Git sen orada kes ya. Ben adamları keseyim. Bu solak şeye vur. Siz gidin şeylere vurun oğlum robot'a vurun Lan git oğlum git Sağolun git oğlum, ya, oğlum arkamda benden daha fazla cami Bir tane robot var 20 kere vursam ölmüyor oğlum <gülüyor> Lan vicdan ananı keseyim öleceğim Ölmemeliyim Bende öleceğim, ben öleceğim dur dur ananı ke Öleceğim Oğlum ben kesin öldüm Neredesin neredesin Çı robotlar var Neredesin? Hı? Yerim belli değil şu an. Bilmem neredesin oğlum. Şu an çöldesin gibi görünüyor. Dönursun Dur, Dur, o robotlar nerede bilader onlar kesmeye başlayayım be. Birazdan bela olur Saat başımıza. Onanı ki. 8 tane toplamış. Bak geliyor Ben git vur vur şeyleri robotlara vur. Lan robotlara vur. Açılın, bilir, açılın. Lan öleceğim. Bana tek, tek atıyor ma vuruyor <gülüyor> vuruyor zaten. Oğlum bizim direkt robotu kesmemiz lazım artık. Çok tehlikeli. 60.000 canı var ya baba. Hiçbir şey. Delenmiyor oğlum daha fazla delenmiyor. Oğlum daha fazla delenmiyor ne? O attı ro şehire baksanın küçük robotlar geliyor bile. Onlar tehlikeli. Oğlum şu küçük robot bak gelir öldürecek beni öldürecek Gel gel gel gel gel. Aşağı gel yanımıza gel. Ya öldük ki. Tek atıyor bana. Bu durum öl tek attı bana. Baba şu an şey <gülüyor> odaklandık. Onu kesmeye çalış. Ananike. Çok Haydi oğlum, kaç. Bas bas bas bas kaç kaç kaç kaç. Emircan, neredesin? Ka kaç süre? Kaç saniyen var? Ha? Oğlum direkt git kuleye şey vur, robota vur. Kuleye vur diyorum. <gülüyor> robota vur. 14.000 can var. Geliyor. 7 8 5 4 3 2 1. Geliyor mu? <gülüyor> Da, oğlum bin yeter yeter bitti bitti bitti bitti bitti bitti Son vuruşlar. Of. Helal Oğlum böyle mi ne ya? Düşünsene kovanı <gülüyor> sıkıştırmadan nasıl bitiririz abi? O çılgın 3 mü geliyor? Neye geliyor şimdi? 160. Oha 160 mı verdi? Çılgın 3. Bitti lan biletim. Şu son 2 gelen modu da açalım. Şuradan bir karakter çıkarmayalım. Etkinliği geçti. Berdimen. Yo. Nasıl alacağız etkinliği? Yok alamıyoruz başka şansımız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Ses kaydı çıkmıyor ama olsun yine de bir deneyeceğiz o bu şekil bir şey. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.